Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. 2018 TYT çıkmış soru kalıplarıyla ilgili testimizden sonra bugün 2019 çıkmış soru kalıpları ve çözümlerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar yine örnek sorular çözeceğiz. 2019 TYT sınavında çıkan konular kimyanın sembolik dili periyodik özellikler. Kimyasal türler arası etkileşim, atomun yapısı, asitler, bazlar, tuzlar, karışımlar, kütlece derişim, kimya her yerde polimerler konusu çıkmıştı. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Kimyanın sembolik diliyle ilgili bir soru arkadaşlar bu soruyu çözmeniz için. Daha doğrusu kimyada TYT ve AYT'de başarılı olabilmeniz için yapmanız gereken ana işlerden bir tanesi ilk 20 elementi. Sırasıyla ezberlemek arkadaşlar. E, ÖSYM'nin soru kalıplarında sıkça kullandığı 16 elementi isim ve sembolleriyle ezberlemek. Ve arkadaşlar burada e, gördüğünüz bazı özel bileşiklerin... E, yaygın isimlerini ezberlemeniz arkadaşlar kimyada başarılı olmak istiyorsak bu 3 e, tabloyu da ezbere bilmemiz gerekiyor öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar özellikle ilk 20 elementi sırasıyla ezberlemek çok önemlidir kimyanın temelidir diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 20 element ve çok sık kullanılan elementlerle ilgili sembol isim eşleştirmesi. Sorulmuş sorumuzda aşağıda verilen element adı element sembolü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı arıyoruz. ÖSYM bazen yanlıştır veya doğrudur. Hangisi eşleştirmelerin doğru yapılmıştır gibi soruları sıkça soruyor arkadaşlar. Evet A şıkkına baktığımızda periyodik tablonun 12. elementi magnezyum sembolü doğru verilmiştir arkadaşlar. Yani A şıkkımız doğru. Evet. Geçiş metallerinden civa sembolü HG'dir. B şıkkımız da doğru. 19. elementimiz potasyum K sembolüyle verilmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Geçiş metali dediğimiz yine bakır arkadaşlar. Burada bakırın sembolü BA olarak verilmiş. Oysa ki bakırın sembolü Cudur. Arkadaşlar yanlışı soruyordu. D şıkkının yanlış olduğunu hemen işaretliyoruz. Yine geçiş metallerinden çinko. Arkadaşlar Z nedir? Bu da doğrudur. Kıymetli arkadaşlarım. Evet basit bir soruydu. ikinci soruyla devam ediyoruz. Evet yine e, kimyanın temeli dediğimiz bir şey kıymetli arkadaşlarım. Atom ve atom altı taneciklerin davranışları çok önemlidir. Sıkça TYYT ve de bununla ilgili hesaplamalar veya tanımlar çıkıyor arkadaşlar. Bu konuyu kısaca bir anlatmak istiyorum size. Bir X atomu olduğunu düşünelim ya da bir X elementi arkadaşlar sembolünün sağ alt köşesine gördüğümüz gibi elektron sayısı yazılıyor. Sol alt köşesine Z harfi ile kodlanmış arkadaşlar atom numarası proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü özür dilerim çekirdek yükü de üçü de aynı şeydir çekirdek yükü yazılıyor yani Z harfi hem elementin atom numarasını hem protonunu hem de çekirdek yükünü temsil ediyor çünkü bir elementin atom numarası aynı zamanda o elementin çekirdeğindeki proton sayısına proton sayısı da zaten çekirdekte iki tanecik vardır bir yüksüz nötron diğeri de yüklü protondur artı yüklü proton pozitif yüklü protondur o halde çekirdekte çekirdek yükünü ifade eden proton sayısı yani çekirdek yükü ifadesi yazılıyor yani ee, hani bir örnek daha verecek olursam günlük hayattan 1960'larda 50'lerde Türkiye'de nüfus cüzdanı veya kimlik e, kartı diye bir ifade yoktu. Neydi? Kafa kağıdı vardı. Halk ağzında kimlik kartının diğer bir ismi kafa kağıdıydı. Ee, 1980'den sonra kimlik kartı oldu. Şimdi ise şey, nüfus cüzdanı oldu. Şimdi ise kimlik kartı. Diyoruz bu üç kelimede birbirinin eş anlamlısı işte atom numarası proton sayısı çekirdek yükü de eş anlamlıdır. Evet sol ortaya arkadaşlar yüksüz olan çekirdekte tanecik nötron sayısı proton sayısıyla çekirdek yüküyle veya atom numarasıyla nötron sayısının toplamı da sol üst köşede A ismiyle e, sembolleştirilmiş kütle numarası veya yeni yeni e, sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar nükleon sayısı arkadaşlar çekirdekteki e, tanecik sayısı yani nükleon sayısı olarak ifade edilebilir yani kütle numarası demez de nükleon sayısı derse yine bilin ki kütle numarasına eş değerdir sağ üst köşeye arkadaşlar Elektron almış veya vermiş e, atomların e, iyon şekilleri yazılır. Eksi yüklü anyon veya artı yüklü katyon. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir tane formül yazdık. Kütle numarasını bulmak için proton sayısıyla nötron sayısının toplanması gerekiyor. Peki bize elektron sayısı veya yükü verilmiş bir atomun proton sayısı veya kütle numarasına bizi nasıl götürür diye düşünüyorsak arkadaşlar yükle elektron sayısının toplamı da bir atomun veya elementin proton sayısına, çekirdek yüküne veya atom numarasına eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu e, formülü biliyorsak, bununla ilgili birçok soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi sorumuza geldiğimizde, X, Y, Z elementleri var, element atomları var. Hepsinde gördüğünüz gibi atom numaraları ya da çekirdek yükü ya da proton sayıları belli, kütle numaraları belli arkadaşlar, kütle numaraları belli. Şimdi e, sorumuza bakalım. Element atomları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor, doğruları arıyoruz arkadaşlar. Bakalım X ve Y aynı elementin izotop atomudur. Arkadaşlar izotop kelimesinin P harfini yuvarlak içerisine aldım. Ne demektir izotop atom? Proton sayıları aynı. Nötron ve kütle numaraları farklı atomlara denir. Bakın X ve Y atomunun e, element atomlarının proton sayıları yani atom numaraları aynı. E, hemen hesaplama yapacak olursak basit bir hesaplamayla e, X'in nötron sayısının 12 olduğu çıkar. 12 artı 12 eşittir 24. Y'nin nötron sayısının 13 olduğu çıkar. Gördüğünüz gibi Proton sayıları aynı. Nötron ve kütür numaraları farklı olan atomlara izotop atom denir. Birinci yargımız doğru. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşittir diyor. Bakalım arkadaşlar. Z element atomuna baktığımızda e, nötr haldeki bir atomun elektron sayıları proton sayısına eşittir. Yani demek ki Z atomunun e, 11 tane elektronu var. E, nötron sayısına baktığımız zaman 13 nötronu olduğunu basit bir hesaplamayla çıkartabiliriz. O halde arkadaşlar ikinci yargı yanlıştır çünkü elektron ve nötron sayıları birbirinden farklı. Üçüncü yargımıza baktığımızda Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir diyor. Arkadaşlar hemen baktığımızda nötron sayılarını basit hesaplamalarla bulmuştuk. Y atomunun nötron sayısı 13, Z atomunda nötron sayısının 13 olduğunu bulduk. Yani üçüncü yargımız arkadaşlar doğrudur diyor. Doğruları arıyorduk arkadaşlar. C şıkkı 1 ve 3 doğrudur diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuza geldiğimizde. Evet üçüncü sorumuz e, mole, e, atomlar arası e, daha doğrusu e, arkadaşlar e, etkileşimler türler arası etkileşim sorusuyla e, konusuyla ilgili bir soru arkadaşlar. Su molekülleri ile ilgili bakın dihidrojen monoksit e, ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci yargımızda Hidrojen monoksit atomları arasındaki etkileşim güçlü etkileşimdir hemen arkadaşlar bakın atomları diyor çok önemlidir burada atomlar dediğimiz zaman soy gaz atomları haricindeki tüm atomları arası etkileşimler güçlü etkileşimlerdir hemen yazıyorum arkadaşlar bakın oksijen şu şekildedir. Ve iki tane hidrojenle şu şekilde bağ yapar. Burada bir kimyasal bağ vardır. Kovalent bağdır. Nereden biliyorsunuz? Hidrojen 1'dir. Değerlik elektron sayısı 1 olmasına rağmen arkadaşlar bir ametaldir. Ametal ve şu şekilde Lewis nokta yapısıyla gösterilir. Oksijen arkadaşlar 8'dir. Hemen burada oksijen 16 olarak vermiş arkadaşlar. Bu kütle numarasıdır oksijenin. Burada bir yanlışlık olmuş Atom numarası 8'dir arkadaşlar 2, 6 olarak değerlik elektron sayısı 6'dır. Oksijen'in de Lewis nokta yapısıyla 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak yaparız. Gördüğünüz gibi iki tane bağ yapabilen bir yapıdır. İşte bu bağlar çiftleşmek için hidrojenle iki tane hidrojenle bağ yapar. Tabi elektron ortaklığıyla yaptığı için arkadaşlar ametal atomların oksijen de ametaldir. Değerlik elektron sayısı 4 5 6 7 olanlar ametal demiştik daha önceki konularda. Ametal atomlar arasında elektron ortaklığıyla meydana gelen kimyasal bağ kovalent bağ denir arkadaşlar. Kovalent bağ da güçlü bir etkileşimdir. Yani atomlar arasındaki etkileşim soygazlar hariç, soygaz atomları arasındaki etkileşim hariç tüm etkileşimler Kimyasal bağlardan oluşur. İyonik bağ, kovalent e, bağ veya fiziksel ancak kuvvetli etkileşim olan metalik bağ. 3 e, tane e, kuvvetli etkileşim, güçlü etkileşim e, örneklendirilebilir. O halde birinci yargımız doğrudur. Atomlar arası bağ eğer e, elimizdeki bileşik e, soy gazlardan oluşmuyorsa arkadaşlar güçlü etkileşimdir. Bakın. Su atomları arasındaki etkileşim elektron alışverişi sonucu oluşmuştur diyor. Arkadaşlar demin ifade ettiğim gibi iki ametal arasında elektron alışverişi olmaz elektron ortaklığı olur yani ikinci yargımız elektron alışverişi değil e, elektron ortaklığıyla oluşan bir güçlü etkileşimdir yani ikinci yargımız yanlıştır üçüncü yargımıza geldiğimizde su molekülleri arasındaki bakın burada çok önemli ne güzel değil mi bakın e, birinci yargıda atomları arasında diyor ikinci yargıda ise molekülleri arasında diyor arkadaşlar bütün moleküller arası etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimler ya Van der Waals etkileşimleridir... Bu 5 tanedir. işte dipol dipol, indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol, iyon dipol, iyon indüklenmiş dipol veya indüklenmiş dipol dipol etkileşimi ve hidrojen bağlarıdır. Hidrojen bağını da kısaca anlatayım arkadaşlar. Flor, oksijen ve azot içeren moleküller eğer moleküllerin içerisinde bu atomlarla, bu elementlerle hidrojen bağ yapmışsa 2 tane Böyle molekül yan yana geldiği zaman aralarında hidrojen bağı oluşur. Hidrojen bağı da zayıf bir etkileşimdir arkadaşlar. Ancak zayıf etkileşimler içerisindeki en güçlü etkileşim hidrojen bağı etkileşimidir. Ne diyor? Su molekülleri arasındaki etkileşim zayıf etkileşimdir. Evet arkadaşlar zayıf etkileşimdir. Hidrojen bağı ve London etkileşimleri etkilidir burada. Ama öne çıkan hidrojen bağı ve dipol dipol etkileşimdir. Yani doğruları soruyordu arkadaşlar doğrularımız 1 ve 3 oluyor 2 yanlıştır diyoruz. Evet dördüncü sorumuza geldiğimizde Öseğmen'in sorduğu dördüncü soruda <gülüyor> periyodik özelliklerle ilgili bir soru affedersiniz. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan diyor x ve y elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor yine doğruyu arıyoruz arkadaşlar bakalım özellik vermiş x elementi parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısıyı ve elektriği çok iyi iletir. Bu neyin özelliğidir arkadaşlar? Bir metalin özelliğidir. Demek ki X bir metaldir arkadaşlar. Y elementi metallerle elektron alışverişi ile bileşik oluşturur. Halojendir demiş. Hemen 7A grubu A metali olduğunu hemen yazarız arkadaşlar. Halojen demesi onun 7A grubunda olduğunu ifade ediyor. <gülüyor> Bu, e, şimdi yargılara bakalım şıklara bakalım x elementinin atom numarası y elementinkinden büyüktür diyor arkadaşlar şimdi aynı periyotta dediğimiz zaman periyodik sistemi şöyle çizersek şöyle bir örnek periyodik sistem çizelim şu şekilde çok da güzel çizmemize gerek yok neydi arkadaşlar şu şekilde e, periyodik sistemde sıralar vardı arkadaşlar. E, bu sıralara ne deniyordu periyot deniyordu kaç tane periyot vardır yedi tane periyot vardır yukarıdan aşağı doğru 3 4 5 6 ve 7 periyotludur. arkadaşlar şu şekilde e, yukarıdan aşağı ne vardır arkadaşlar gruplar vardır değil mi? binalara benzeyen yukarıdan aşağı doğru inen e, bloklara grup deniyordu arkadaşlar Toplamda 18 tane grup vardı. Bunun 8 tanesi A, 8 tanesi B. Hocam 8A artı 8B eşittir. 16 grup yapıyor ama siz 18 dediniz. Arkadaşlar 8B grubu 3 tanedir. 8B grubu. 8B ve 8B 3 tane 8B grubu olduğu için arkadaşlar 2 tane fazladan 8B grubu olduğu için 16 artı 2 toplamda 18 tane grup vardır ne diyordu elementin atom numarası atom numarası arkadaşlar soldan sağa gidildikçe ve yukarıdan aşağı inildikçe artan bir şeydi. Yani atom numarası aynı periyotta soldan sağa gidildikçe veya yukarıdan aşağı inildikçe artıyordu. Biliyorsunuz arkadaşlar metalse e, metaller daha çok sol tarafa yakındır. O halde X atomu şuralarda bir yerde olması lazım. Y atomu ise 7A grubundadır. Aynı periyotta olduğu için arkadaşlar soldan sağa gidildikçe e, atom numarası... Ee, ne yapar? Artar. O halde Y'nin atom numarası X'inkinden büyük olması gerekirken bize ifadede X elementinin atom numarası Y elementinden büyüktür demiş. Bu yanlıştır. Biz doğruyu arıyoruz. B şıkkına baktığımız zaman Y elementinin atom yarıçapı X elementinkinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar atom yarıçapı C harfiyle gösteriliyor. Eee atom yarıçapı yani esasen şunu anlatmamız gerekiyor. Periyodik özellikleri öğrenmek istiyorsak arkadaşlar bunun çok basit bir yolu vardır. Acemi kelimesi. Bakın arkadaşlar, periyodik özellikler esasen 8 tanedir. Atom şey atom numarası, atom numarası ve kütle numarası arkadaşlar aynıdır. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı ne yapar? Artar arkadaşlar. Yani atom numarası da kütle numarası da soldan sağa gidildikçe veya yukarıdan aşağı gidildikçe artar. Bu acemi kelimesinde atom numarası ve kütle numarası ifade edilmiyor. Burada A harfi ametal özellik C harfi çap. E harfi iki özelliği elektron ilgisi ve elektronegatifliği. M harfi metal özelliği. I harfi de iyonlaşma enerjisini gösterir. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar. Sessiz harfler kardan adam metodudur. Ne demektir kardan adamı? Yukarıdan aşağı artar, soldan sağa bakın burun tarafı soldan sağa gidildikçe azalır. Yani soldan sağa azalırken yukarıdan aşağı artar. O halde sessiz harfleri gördüğümüzde yukarıdan aşağı artar, soldan sağ azalır. Bakın atom yarıçapı ve metal özellik birbirinin aynısıdır. Sesli harfler ise sessiz harflerin tam tersidir. Yani kardan adam metodunun tersidir. A metal özellik yukarıdan aşağı azalırken soldan sağa artar. Elektron ilgisi ve elektronegatiflik yukarıdan aşağı genellikle azalır. E, soldan sağa genellikle artar. Neden genellikle dediğimi e, birazdan anlatacağım. İyonlaşma enerjisi de yine genellikle yukarıdan aşağı azalırken soldan sağa artar. Neden genellikle dediniz hocam? Şundan dedim arkadaşlar. Elektron ilgisinde flor Klor. E, yer değişimi vardır. Arkadaşlar 7A grubu yani halojenler deminki soruda hatta Y elementi için diyorum. 7A grubu neydi? Flor klorun burnunu ısırıp attı diye e, kodluyorduk bunu. Normalde e, elektron ilgisi yukarıdan aşağı azalırken klorun elektron ilgisi flordan daha fazladır. O yüzden klorla flor yer değiştirir. Birinci istisna budur. İkinci istisna ise iyonlaşma enerjisinde arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı var. Vardır. Hemen onu da kısaca şu sol alt köşede gösterelim arkadaşlar. Şimdi A grubu elementleri biliyorsunuz bir A'dan 8 A'ya doğru sırasıyla gidiyor. 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A. İşte üç aşağı 5 yukarı iyonlaşma enerjisinde şu demektir. 1 A'nın yani soldan sağa gidildikçe artar dedik ya. 1 A'nın iyonlaşma enerjisi küçüktür. 2 A yazacağımıza 3 aşağı iniyor arkadaşlar. 1 A. 3A küçüktür 2A'dan o da küçüktür 4A'dan o da küçüktür bakın 5 de yukarıya çıkacak o zaman 6 aşağı inecek 6A'dan o da küçüktür 5A'dan o da küçüktür 7A'dan o da küçüktür zaten 8A'dan diyoruz işte bir aşağı şey 3 aşağı 5 yukarı Kuralı da budur. Eğer bunu biliyorsanız arkadaşlar periyodik özelliklerin tamamını öğrenmişsiniz demektir. Şimdi bakalım y element atom yarı çapı x elementinkinden büyüktür. Arkadaşlar atom yarı çapı soldan sağa azalır. O halde y daha solda olduğu için y burada y ee, özür dilerim. Y solda, şaman sağda. X ise solda. Şimdi ne diyor? Y elementinin atom yarıçapı X elementinkinden büyüktür. Atom yarıçapı ne oluyordu arkadaşlar? Ee, soldan sağa azalıyor. Bakın X elementi aynı periyotta olduğu için solda X elementi var. X'in atom yarıçapı daha büyüktür. Sola gidildikçe atom yarıçapı küçülüyor. O halde arkadaşlar bu ifadede Y elementinin atom yarıçapı X elementinkinden büyük değil, küçük olacaktır. B şıkkı da yanlıştır. C şıkkına geldiğimizde X elementinin birinci yonlaşma enerjisi Y elementinkinden büyüktür diyor. Bakın arkadaşlar yonlaşma enerjisi de ne demiştik? Soldan sağa gidildikçe... Artar demiştik X burada Y buradaysa Y'nin iyonlaşma enerjisi e, X'inkinden daha büyük olacak yani C şıkkı da yanlış oluyor. D şıkkında Y elementinin elektron alma eğilimi X elementine göre daha fazladır. Arkadaşlar metaller elektron verir ama metallerde elektron alır yani Y elementinin elektron alma eğilimi evet doğrudur X elementinkinden daha fazladır arkadaşlar. Evet e şıkkına baktığımızda X elementi ametal Y elementi metaldir. Tam tersini arkadaşlar. Y ametal X metal olacak. E şıkkı da yanlış. Yani doğru seçeneğimiz ne oluyor? E, denizli oluyor arkadaşlar. Güzel bir soru her senede çıkıyor arkadaşlar. Lütfen bu acemi kuralını iyi analiz edin. Yani bu soru, bu soruda biraz durun. Kendinizi bir iki defa tekrar edin arkadaşlar. Evet 5. sorumuza geldiğimizde. 5. Beş, soru arkadaşlar çok güzel bir soru. Bakın metallerle asit baz tepkimelerini. E, yani asit baz sorusudur. Bu metallerin asitler içerisindeki e, etkilerini araştıran bir soru. Çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Diyor ki. Buna göre diyor metallerin aktiflik sıralaması en aktif olandan en az aktif olana doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bakın 3 tane yargı vermişler. Bakın X metali hidroklorik ve sülfürik asitte tepkime vermiyor diyor. Y metali hidroklorik ve sülfürik asitte hidrojen gazı açığa çıkartıyor diyor. Z metali de... Arkadaşlar hidroklorürde tepkime vermiyor ama sülfürik asitte kükürt dioksit gazı açığa çıkartıyor. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bakın metallerin e, tepkimeleri yani asitler içerisindeki tepkimelerin anlayabilmek için aktif metal, anfoter metal ve soy metalleri çok iyi bilmemiz lazım. Bakın arkadaşlar bunu nasıl kodlayabiliriz? E, metaller biliyorsunuz periyodik tablodaki en kalabalık element grubudur. O yüzden bütün metalleri ezberleyemeyiz. Sizlere tavsiyem iki çeşit metali ezberleyin. Biri soy metaller diğeri de amfoter metaller. Bunun dışında kalan tüm metalleri aktif metal olarak saymanızı tavsiye ediyorum. Bakın amfoter metal ne demektir? Amfoter metal asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösteren e, metallerdir arkadaşlar. Hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarttılar. Hocam nasıl ezberleyeceğiz? Bunun kolay yolu var mı? Evet arkadaşlar ben şöyle kodluyorum. Zeynep al sana kırmızı pabuç beğen. Gördüğünüz gibi çinko, alüminyum, kalay, krom, kurşun ve berilyum 6 tane amfoter metaldir. Bu metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerek tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Asit baz tepkimelerinde çok sık soru sorar ÖSYM'e bununla ilgili. Soy metaller ikiye ayrılır arkadaşlar. Tam soy... Altın ve platin, yarı soy, gümüş, civa ve bakır. Peki hocam biz bunları ezberlerken kod söyleyebilir misiniz? Arkadaşlar şöyle anlatayım. Biz e, ortaokuldayken yani e, bizim zamanımızda ortaokuldayken öğretiyorlardı bunu. Ne, ne diyordu öğretmenimiz? Cuma ağlayan hangisi olursa avcuna patlatır diyordu arkadaşlar. O halde e, Cuma... Ağlayan hangisi dediğimiz zaman bakır, gümüş ve civa yarı soy metaldir. E, avucuna patlatır da altın ve platin tam soy metaldir. Şimdi altın ve platin tam soy metal olduğu için hiçbir asitle veya bazda tepkimeye girmez arkadaşlar. Yani istediğiniz asidin içerisine atarsanız atın herhangi bir gaz çıkışı göremezsiniz. Ancak gümüş, civa ve bakır yarı soy metalleri... Oksijence zengin olan asitlerle kuvvetli asitlerle tepkimeye girerek o asidin gazını çıkartır. Mesela nitrik asit kuvvetli bir asittir nitrik aside atarsanız gümüş civa veya bakırı buradan azot dioksit sülfrik de atarsanız arkadaşlar buradan da kükürt dioksit gazları açığa çıkar. Peki hidroklorik asitle dağıtalım hocam. O da kuvvetli asittir. Hidroklorik asitle yarı soy metaller tepkime vermez arkadaşlar. Oksijence zengin kuvvetli asitlerle tepkime verir. Bu cümle çok önemlidir. Evet. Bunun dışında kalan geriye kalan 80 üzerindeki e, metale de e, aktif metal diyebilirsiniz. Aktif metaller sadece asitlerle tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Şimdi buna göre bu soruyu çözebiliriz. Ne diyor arkadaşlar? X metali hidroklorik ve sülfürik asitle tepkime vermiyor. O halde X bir tam soy metaldir arkadaşlar. Tam soydur. Y metali hidroklorik asitle sülfürik asitle hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Arkadaşlar o zaman Y metali nedir? Arkadaşlar ya amfoter metaldir ya da arkadaşlar aktif metaldir. O halde aktif diyelim biz aktif metal Y metali. Z metali hidroklorik asitle tepkime vermiyor. Sülfürik asitle tepkime veriyor ama hidrojen gazı değil, kükürt dioksit gazı açığa çıkartıyor. O halde Z metali arkadaşlar yarı soy metaldir. O halde en aktif olan nedir? 2 yani Y Y büyüktür. Sonra yarı soy metal Z'den Z de büyüktür X'ten oluyor arkadaşlar. Hangi şıkkımız doğru? E şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Y aktiftir Z'den, Z de aktiftir X'ten oluyor. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bazen AYT'de de bu tip soruları görebiliyoruz. Evet 6. sorumuza geçiyoruz. 25 santigrat derecede 3 farklı doymamış tuz çözeltisi yemek tuzu çözeltisi hazırlanıyor. Bu çözeltilerin sodyum klorür yani tuz açısından en derişikten en seyreltik olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Kıymetli arkadaşlarım, çözeltilerde derişim kütlece yüzde derişim formülü şurada yazıyor arkadaşlar. Çözünen madde yani tuzun kütlesi bölü toplam çözeltinin. Bakın kıymetli dostlar Burada birçok öğrenci arkadaş çözelti kütlesi yerine çözücünün kütlesini alabiliyor. Yani saf su burada çözücüdür. 160 gram alırsanız yanılırsınız. Toplam çözeltinin kütlesidir. Yani tuzlu suyu suya karıştıracaksınız. Tuzlu suyun kütlesini alacaksınız. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi o zaman biz kütlece yüzde derişimlere bakalım. Hangisi derişiktir? Hangisi eraltiktir? Bulalım. Şimdi çözücümüz 160 grammış bunun içerisinde 40 gram tuz çözüyormuşuz o zaman tuzun kütlesi 40 gram bölü arkadaşlar çözelti 160 artı 40 eşittir 200 gram çözeltimiz var çarpı 100 diyoruz şu %200 sadeleşiyor 40'la da 2 sadeleşir birinci çözeltimiz ne oluyor arkadaşlar %20'lik bir çözelti oluyor. Evet ikinci çözeltimize baktığımız zaman aynı formülü kullanıyoruz. 25 gram tuzumuz var 75 gram çözücü içerisine attığımız zaman 25'i 100 gram tuzlu su çözeltimiz olur çarpı 100 diyoruz sadeleşiyor arkadaşlar ikinci çözeltimizde yüzde 25'lik oluyor 3. çözeltimize baktığımızda arkadaşlar 3. çözeltimiz e, 105 gram saf su içerisinde 45 gram tuz diyor arkadaşlar 45 bölü 105 artı 45 eşittir 150 gram tuzlu su çözeltimiz çarpı 100 diyoruz şu 0 şu 0 gidiyor 15'te 45 sadeleşir burada 3 kalır burada 1 kalır 3 kere 10 3. çözeltimizde arkadaşlar yüzde 30'luk bir çözelti oluyor yani derişimi 30 oluyor. O halde arkadaşlar tuz açısından en derişik üçüncü çözeltimiz sonra iki en seyrelttik çözeltimiz ise ne oluyor? Birinci çözeltimiz oluyor. Doğru seçeneğimiz E şıkkı 3 büyüktür 2'den o da büyüktür 1'den oluyor. Bakın burada bir şey daha anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Bazen şöyle bir şey çıkabiliyor karşımıza. Diyelim ki işte 100 gram su içerisinde atıyorum 20 gram tuz çözülüyor. 75 gram su içerisinde atıyorum 35 gram tuz çözülüyor. İşte 150 gram e, su içerisinde atıyorum yine 45 gram tuz çözünüyor. Bunları e, derişikten seyreltiye göre sıralayınız dediği zaman eğer... Bizim çözücü miktarımızı eşitleyebileceğimiz bir sayı varsa 3'ünü de eşitleyebileceğimiz bir sayı varsa bunu eşitlerken tuz miktarını da kat sayılarla çarpıp e, en son e, tuz miktarı fazla olanın derişki olduğunu da bulabiliriz. Örnek olarak verelim bakalım. Bakın 175 ve 150 kaçta eşitlenir? 300 de eşitlenir. O halde bunu da 3'te çarparız. 10'da çözüneni de 3'te çarparız. 75'i e, 300'e tamamlamak için arkadaşlar 75, 150, 4'te çarparız arkadaşlar. E, bunu da 4'te çarpacağız. 150'yi 2 ile çarpıyoruz. Bunu da 2 ile çarpıyoruz. Son durumda ne oluyor? 300 gram suda... 60 gram tuz, 300 gram suda 35-70-140 gram tuz, 300 gram suda 2 kere 45-90 gram tuz. O halde burada sıralama yaparken artık çözücüye bakmıyoruz. çözünen madde miktarına bakıyoruz. Çünkü çözücüyü eşitledik. Ne diyoruz? İşte 2 derişiktir 3'ten o da derişiktir birden diyebiliriz arkadaşlar. Bu da başka bir çözüm yolu. E, zamanınızı aldım ama bunu da anlatmak istedim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Evet yedinci ve son sorumuza geldiğimizde e, polimerlerle ilgili bir soru. Arkadaşlar bütün polimerleri açıklamayacağım. Hemen sağda var. İsterseniz videoyu durdurup burada bu polimerlerin hangi işlere yaradığını görebilirsiniz. Çok basit bir soru zaten. Elektrik kabloları yalıtımı, kapı, pencere, çatı ve yer kaplaması, su borusu, tıbbi malzemelerin yapımında yaygın olarak kullanılan polimer çeşitlidir diyor. Tanımı yapılan polimer aşağıdakilerden hangisidir? Hemen burada kapı pencere biliyorsunuz Pimapen diyoruz arkadaşlar. Nedir Pimapen? Esasen polivinil klorürdür yani PVC'dir. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Arkadaşlar diğer polimerler ÖSYM'nin sorabileceği polimer çeşitleri bunlardır. Ve hangi işlerde kullanıldığını teker teker buraya yazdım. Evet kıymetli arkadaşlarım 2019 e, ÖSYM TYT'de e, sorduğu soluk kal kalıplarına uygun örnekler çözdük arkadaşlar. Bu konulardan sorular çıkmıştı. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorum yapıp e, beğeni veya e, beğenmeme tuşlarına basabilirsiniz ama nokta dahi olsa video ile ilgili düşüncelerinizi iletirseniz sevinirim arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Allah zihn açıklığı versin.